Hepinize selamlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta nasıl ping düşürdü onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben bunu CSD'de çektim. Normalde de çektim. Ama oradaki nickler silindiği için bir tane daha çekmek istedim. Bir de bu aralar Valorant'ta çok ping çıkıyor. Onu düzeltmek istedim. Yani herkes kullansın. Ben size aşağıda bir tane winner veriyorum. Onu indirirsiniz. Ondan sonra zaten yapmanız gereken kolay. Çıkartıyorsunuz masa üstüne. Diyor ki oyuna girmeden önce aç. Giriyoruz buna. Bu açılıyor. Oyuna girdik. Hala pingimiz var. Ondan sonra bunu açıyoruz. Bu da ping düşürme. Bunu da açtık. Bunlar altta böyle kalıyor. Başka hiçbir türlü ellemiyoruz. Size şöyle anlatayım biri. Mesela sizin pinginiz bu 200-300'ü e bunu sakın 20'ye düşürecek diye anlamayın. Mesela 50 ise onu böyle 30-20 falan yapar da böyle 100'den 20'ye kadar düşünmez. Bu zaten oyuna girmeden aç dediği bu oyun ayarlarını en stabil ayarlara yapıyor. Bu da internette geçtiğimiz yani Google'dır, Opera'dır falan orada gezdiğimiz çerezleri falan siliyor ve pingimizi bizim şey yapıyor yani. E dediğim gibi bu kadar. Yani daha detaylı anlatılacak bir şey yok. Hepiniz yararlanması için bunu çekiyorum. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.